Altı çerçeve, kenarlarda birer ikişer çerçeve bal var. Katı kenarı alırız, alt kata bakarız, alt, alt full polen dolu. E ben ne yapayım poleni? On çerçeve, sekiz çerçeve, altı çerçeve polenin bana bal akımı geçtikten sonra hiçbir anlamı yok. Ben orayı, onu kullandırtamam ki arıyı. Arıyı alt kata koyamam. O polenleri alırıp kenarı koyamam. Sadece balı alırım, bu sefer arı iki katlı kalır. E, bal akımı geçmiş. Tamamen başınıza dert olur.